Selam boğa arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili boğacıklarım güçlü boğalarım efendim sizler için Haziran ayında boğalarımızı neler bekliyor aşk hayatları iş hayatları sağlık durumları ekonomi durumları genel olarak hayatınızda neler yaşayacak neler göreceksiniz şöyle önce kahvemden ardından da tarotumdan çıkış yapacağım sizler için sizler için sevgili boğacıklarım benim. Şöyle bir bakalım. Evet sizde de hala diplerde tamam bir aydınlanma durumu var ama hala bir sıkıntı kökten geliyor derler ya bizde. Var evet burada bir yığıntınız var. Kenarda bir yığıntınız var. Yine de hala bir yerde şanslar devam ediyor. Canlar. Sizde şanslar devam ediyor. İyi güzel. Fena değil. Tertemiz zaman Allah'ım. Hatta yurt dışı, yurt içi uzun uzun seyahatler çıkmış. Demek oluyor ki Yaz mevsimini, tatil mevsimini iyi değerlendireceksiniz. Çünkü herkes tatile çıkamıyor. Herkes uzun vadeli çıkış yapamıyor. Ancak bir günlük veya iki günlük belki ama sizde bayağı bir uzun uzun çıkmış canlar Yurt dışı, yurt dışı tertemiz tatile ne bileyim gezintilere güzel bir şekilde gideceksiniz. Küçük küçük harfler çıkmış canlılar affınıza sığınıyorum ya. Çok güzel bakın bir tanesi özellikle adında Y harfi olan, A harfi olanlara Haziran'ın 7'sinde çok çok çok güzel haberler gelebilir. Yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Çok çok çok temiz haberler gelecek. İkinci bölümde yine aynı Haziran'ın ikili olan 2 Haziran, 12 Haziran. 22 Haziran başka var mı ya kilo olan bu günlere yine dikkat edin yine Y harfi olan t harfi olanlar valla biraz Z'ye benziyor arkadaşlar çok küçük Gö göremiyorum büyüteç mi kullansam acaba ya niye böyle oldu Aslında böyle çok yaşlı bir insan da değilim <gülüyor> göremiyorum ya valla göremiyorum Z de olabilir de olabilir tam olarak göremiyorum. Çok küçük çıkmış. O da yine çok temiz ama orada kalp ve balıklar çıkmış. Hem kalple alakalı hem balıkla alakalı yani nedir? Aşkla alakalı işle alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Güzel insanlar. Evet çok güzel. Küslerde barışlar çıkmış. Aman Allah'ım nasıl hasretle sarılıyorlar. Çok güzel. Bayıldım. Çok güzel. Küçük küçük de olsa kısmetler, güzellikler sizlere gelecek sevgili kardeşlerim güzel insanlar benim boğacıklarım güçlülerdir düğünler çıkmış çok güzel tertemiz düğünleriniz çıkmış barışlarınız çıkmış hmm, uzaktan size geliyorlar siz uzaklara gidiyorsunuz akraba ziyaretleri falan filan derken mutlaka bir tane köpeğimiz eksik olmasın olmasın sinsi sinsi aşağıda bekliyor ama nasıl bekliyor bakın. Siz de birilerinin yolunu bekliyorsunuz. Uzaktan. Bu yurt dışı olabilir canlar. Şehir dışı olabilir. Yaz tatili geldi sevgili boğacıklarım. Kaç kişi? iki kişi görülüyor. Hatta üç kişi, üçüncü bir kişi, bir kişi daha arkada var. Siz yolda bekliyorsunuz bakın. Aman Allah'ım ama o beklediğiniz kişilerden birine siz aşıksınız. Ah sizi sizi. Bu yolda kalp neyin nesi ne iş? Üç kişi yukarıda bir kalp. Siz yolda bekliyorsunuz. İki kişi kafa kafaya vermiş. Sizi çekiştiriyor. Köpek pusuda. Allah'ım be. Hey Allah'ım be. <gülüyor> Allah Allah. Hayretmen çıkmış. <gülüyor> İki kişi sizi çekiştiriyor. Nasıl bekliyor? Bak onları diyor. Onları nasıl bekliyor? Gülüyor musun diyor. İki kişi. Belki anneniz babanız geliyor. Bilemem. Canlar. Kayınvalide kayınpederdir. Yanında aşkınızdır. Çünkü hemen kalple geliyor. Hayır bu o değil. Tabii ki işin şakasıydı. Size kısmet geliyor canlar. Güzel bir yerden size kısmet geliyor sevgili boğacıklarım. Şimdi bay bayan diye cinsiyet vermeyeceğim. Cinsiyet vermeyeceğim. Aslında cinsiyetini görüyorum ama vermeyeceğim. Olmaz. Çünkü genel açılım olduğu için bu B'ye de aynı şey olabilir bakın. Tamam bayan cinsiyeti vermiş burada ama Bakarsanız beyimiz saçlı bir beydir. Saçlı uzun saçlı biri olamaz mı? Böyle farz edelim. Değil mi? Uzaktan bir yerden çok güzel tertemiz kısmetiniz geliyor. Sizi istemeye gelecekler. İki kişi komşu olabilir, çevre olabilir dedikodu yapıyorlar. Kafa kafaya vermiş. Köpek de tetikte. Çünkü güzel bir yerden geliyor gelen kısmet. Canlarım benim. Allah'ım ya yarabbim. E, oluyor bunlar. Bunlar oluyor hayatta. İstemezler tabii ki. İster mi? Şöyle bir bakalım. Gelelim bayanlarımıza. Sevgili çalışan bayanlarımız. Nedir bu sıkıntı? Gözünüzü seveyim. Ne diye girdiniz burada ya? Biraz küçük çıkmış ama. Öyle bir şey ki birbirlerine girmişler. Resmansa girme olayı yok. Yani o bizim ruh halimiz öyle bir kavga çekişi yok. Bir hırs var, bir korkulu hırs var ama yolun açık. Niye korkusmak burada yol tertemiz çıkmış. Hemen yolun ağzında 3-4 kişiyle çekiş vaziyettesin. Çalışan bayanları iş çekişmesi, korku var, işimi kaybederim korkusu var. İşini kaybetmiyorsun güzel kardeşim. Küçük küçük çıkmış ama top topta iniyor aşağıya kazancın. Sen onlara niye takılıyorsun ya? Bırak onlar ne düşünürse düşünsün. Sen şöyle yoldan yukarıya çık. Sen ne sıkıntı yapıyorsun? Senin önün açık. işini yapıyorsun zaten. Bırak köstekçiler mutlaka olacak ama gelelim senin aşk hayatına güzel kardeşim. Az önceki sözünü ettiğimiz bayan kardeşimiz. İş hayatında sıkıntılı olan bayanımız senin aşk hayatında sıkıntılı çıkmış. Hemen yan tarafta bebeğim. Hani ben söyleyeyim mi söylesem mi söylemesem mi aldatılmışsın değil mi sevgilin olabilir eşin olabilir vesaire aldatılmışsın ki biliyorsun da aldatıldığını aldatıldığını duymuşsun veya görmüşsün yıkımı yaşamışsın kalbin paramparça olmuş artık böyle bir delilik yapma aşamasına gelmişsin zaten yoldan yukarıya çıkacağın sırada senin önüne durmuşlar burada hem iş hayatında yapıyorlar bunu hem aşk hayatında ama şunu söyleyeyim, senin bu partner şuradan beri gelip senin gönlünü almaya çalışacak. Ha şunu da söyleyeyim, sen hemen lan bilemem. Haziran'ın dışında ne olur bilemem ama Haziran içerisinde o insanı affetmeyeceksin. Partnerini, sevgilin olabilir, eşin olabilir. Haziran ayı içinde affetmeyeceksin bu insanı sen. Canlarım benim. Şöyle yan tarafa geçelim. Evet, gelelim beylerimize. Beyler iyi görülüyor. Boğa beyleri. Güzel işinizde, gücünüzde de hatta işinizde sürprizler bile bekliyor sizi. Çok güzel küçük küçük balıklarınız çıkmış. Belki kredi başvurusu yaptınız veya yeni bir iş açacaksın da plan proje yapıyorsun. Bununla alakalı olabilir. Güzel sürprizler gelecek. Kafanda projeler var. Çok güzel çevresi de temiz çıkmış. Güzel projelerin hayatı sun Güzel çıkmış. Güçlü adımlar atacaksın. Başarılı olacaksın merak etme ama. Neden böyle oluyor? Ben her zaman derim. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Aşk hayatı iyi ise iş hayatı kötü. İş hayatı iyi ise aşk hayatı kötü. Bu kardeşimizin, bu bey kardeşimizin de aşk hayatı yine kötü çıkmış. Kandırılmış, dolandırılmış, aldatılmış. Bundan dolayı bir sessizliğe önce çekilmiş bu kardeşimiz, bey kardeşimiz. Ardından öfke patlaması yaşamış. Ardından da mücadele içine girmiş. Niye mücadele ediyorsun? O insan bak şurada hemen arkasını dönmüş. Hiç oralı bile değil gibi duruyor. Hiç oralı değil gibi duruyor. Yapma bunu. Akışa bırak. Zaten pişman olan kişisi gelir ya. Gelir. Boş ver. Ama biraz da böyle hafiften bir iftira durumları da olmuş galiba sizin için. Bunun mücadelesini de veriyor benim bey kardeşim, güzel kardeşim. Her şeyin hayırlısı. Tamam. O kişi arkasını dönmüş. Evet gelelim. Genç delikanlılarımızda bir memnuniyetsizlik durumu çıkmış burada. Çünkü üstlerinde bir ağırlık çökmüş. Bakın şansın yanı sıra ağırlık durumları da var. Güzel kardeşlerim. İş değiştirmek istiyorlar. Burada çalışıyor. Burada çalışırken buraya başvurmuş. Beklemede. Bekliyorsun. Ben zaten her zaman söylerim. Buraya başvurun ama buradan cevap gelmeden sakın bu işi bırakmayın derim. Genelde bunu söylemeye çalışırım. Bırakma da zaten çünkü buradan olumlu bir haber gelmeyecek. Olumsuzu da pek gelmeyecek. Yani hiç haber gelmeyecek. Yani en azından Haziran ayında bekleme bu haberi olur mu? Güzel kardeşim. Bekleme işine devam et. Geldiği zaman bakacağız bakalım. Ama aşk hayatın çok güzel. Tamam kaderindeki kişiyle rastlaşacaksın biraz zaman var canlarım benim o güzel kardeşime söylüyorum işinden memnun olmayan kardeşim kaderindeki böyle seni ömürlük sevecek eşlik yapacak kısmetlerle karşılaşacaksın gelelim ev hanımlarımıza ev hanımlarımız tam bir felaket çıkmış bu nedir gözünüzü seveyim boynuz çıkmış kız başında boynuz çıkmış öyle bir sinirlenmiş ki çoluk çocuk çevresinde sorumluluktan benim muacığımın tabii hepinize söylemiyorum. Bazı bayanlarımız sorumluluktan artık bunalmış. Cinleri tepesine çıktı derler ya, cinleri tepesine çıkmış. Biraz zamanım var. Aslında üst tarafın temiz çıkmış da biraz zamanım var canım ya. Daha okulların kapanmasına zaman var. Var da var. E işinin de işi gücü var. Çoluk çocuk laftan anlamıyor bunlar. Hayatımızda olan şeyler evliler güzel çıkmış sizde. Evliler tertemiz çıkmış. Güzel, maddi, manevi, fena diye güzel çıkmış. Küçük bir domuzumuz çıkmış bakın. Zeminde. Onu zeminde bırakmışsınız ama hala da yaşıyor. Hayatta yani. Canlar sağlık olarak güzel duruyorsunuz. Hatta bazı boğa kardeşlerim eskinin olumsuzluğunu, sağlık sıkıntılarını geride bırakmışlar. Canlarım benim. Geride bırakmışlar. Bayağı bir enerji gelmiş onlara hastanede yatanları saymıyoruz canlar. Onları saymıyoruz. Tabii ki dört dörtlük sağlık yok. Ama derin bir rahatsızlığınızda görülmedi. Bakın şans da var sizde. Bu aşk şansı olabilir. Sağlık şansı olabilir. Sağlık açısından iyi görüldünüz. Burada hiç öyle yatay vaziyette kimseyi pek göremedim. Ameliyat falan görülmedi. Daha ne olsun? En büyük zenginlik güzel kardeşlerim ya. Bakın miras olabilir. Mahkeme durumlarınız olabilir, oradan tazminat gelebilir, nafaka gelebilir vesaire. bunlar. Hayatımızda olan şeyler, küçük çaplı şan soyunlarınızdan elinize küçük çaplı bakın balığınız çıktı. Hani milyon çıkmaz da atıyorum, bir iki bin lira çıkar ya, bir iki bin lira bir şey çıkar. Üç beş tutturursunuz, örnek veriyorum güzel kardeşlerim. Niçin olmasın? Hmm, tamam güzel ama barışlarınız var ay nasıl bakın nasıl oturuyorsunuz banklarda tertemiz tertemiz karanlık kenarda kalmış canlarım benim ya balığınızda var hiç olmadığınız yerden kısmetler gelebilir nasıl diyeyim iş başvurusu yapmışsınızdır iş haberi gelebilir Tamam genç kardeşimize gelmeyecek ona gelmiyor görüldü ama genç kızımıza gelebilir ev hanımımıza gelebilir veya başka boğalcıklarımıza gelebilir bu bunun için hiç karartmayalım lütfen. Çok güzel temiz kalpler çıkmış. Güzel kuşlar. Küçük küçük de olsa, küçük çaplı da olsa güzel haberler gelecek. Özellikle de bakın. Bir saniye biraz yakını alayım canlar. Adında E harfi olan iyi çok vermiş. T'yi çok vermiş. i fazla. i çok fazla. Adınız veya soyadınız da olabilir. Bakın adında E harfi olan F harfi İ'ler çok ağırlıkta aman Allah'ım Y harfi olanlar H harfi au, A harfi bunlar çok daha erken L harfi murada erecekler. Güzelliklere doğru gidiyorlar. Bakın resmen yakına almak durumundaki gözüm görmüyor canlar. İ dolu dolu I harfi dolu dolu. Çok güzel yere doğru gideceksiniz. Güzel. Küçük küçük de olsa ağaçlarınız çıkmış. Düğünleriniz var. Barışlar var sizde. Bakın şunu kaçırmayın lütfen. Küçük çaplı da olsa bakın. Aa, çok güzel balığınızı görün. Şans var sizde. Hiç beklemediğiniz yerden güzel haberler gelebilir. İçinizi karartmayın güzel kardeşlerim. Canlarım benim. Aslında orada ben bir şey daha gördüm de neyse. Hep de iç karartıyorsun sen Şengül demeyesiniz diye bazı şeyleri kısıtlamak durumunda kalıyorum. Burada da gördüm aynı şeyi. Hep söylüyorum sevgili boğacıklarım tamam sağlığınız eli ayağı tutanlarda gayet iyi duruyor. Fakat hastanenin yoğun bakımları dolu. Soluğunu çekemeyenler var. Kalp hastaları var. E bunların burcu ne? Bunların burcu ne Allah aşkına? Doğan var, ölen var. Cenazede gördüm. Cenaze. Yaşlı cenazesi. Bu bir dede olabilir. Yoğun bakımda yatıyor olabilir. Ani bir kalp krizi olabilir. Affınıza sığınıyorum. Canlarım benim bunlar hayatımızın bir gerçeği. Bu dünya kimseye kalmayacak, yapacak bir şey yok. Aynı şekilde de küçük bir şekilde şurada da çıkmış. Dile getirmek istemedim ama maalesef cenaze var, var güzel kardeşim. Biraz yaşlıca biri, biraz yaşlıca, tabiri caizse ne yapalım? Kader, kader, kader, genç de olabilir, yapacak bir şey yok, hastaneler dolu dolu canlar diyebilir miyiz? Dört dörtlük sağlıklıyız, böyle bir şey yok. E o zaman hastanede yatanların burcu ne? Ah ve güzel kardeşlerim gönül ister ki hiç ölmeyelim. Gönül ister ki ebedi olalım. Böyle bir şey yok Süleyman'a kalmadı bu dünya bize mi kalacak ya. verin takmayın kafaya ne yaşadık okar. Biz öyle deriz. Ne yaşadık, ne güldük, ne eğlendik şart olsun okar. <gülüyor> şart olsun diyeceğim artık sizlere. Değil mi? Ne diyeyim ben şimdi bakın şeytanı gördünüz mü? Bu şeytan ev hanımlarında Söyledim değil mi burada? Nasıl da boynuzlarınız çıkmış? Cık, olmaz. Öyle sinir, stres yapmayın. Hepimizin sorumlulukları var. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Çocuk bu. Dur diyorsun durmuyor. Sus dedikçe bağırıyor. Ah benim güzel insanlarım. Çoluğa çocuğa söz geçmiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Büyüdükçe dertleri artıyor. Ne yapacağız? sinirlenmeyeceğiz lütfen şeytan aldanmayalım iş hayatı aşk hayatı sağlık durumu Evet güzellerim sevgili boğacıklarım iş hayatında elinize geçen fırsatlarla kredi çeker bazı çalışanlarımız sevgili bay bayan boğacıklarım risk alabilirsiniz bakın risk kartıdır bu risk alabilirsiniz veya size Herkes dört dörtlük değil, herkes doğru değil, herkes doğruyu söylemiyor. Boğacıklarım güçlü karakterdir, yüze var, arkadan iş çevirmez, en değerli dostlarımdan biridir boğalar. Bunu açık ve net her zaman söylerim ama karşınızda kişi öyle mi mesela bilemiyoruz değil mi canlar? Ortak çalıştığınız kişi sizi kandırabilir, risk artı bakın, risk almanıza sebebiyet verebilir. Ortak çalıştığınız veya iş yerinde arkadaşınız, patronunuz vs. bunlar bunlar olan şeyler neyse risk durumlarınız olabilir. Sizi farklı yollara yönlendirebilirler. Çünkü bakın burada etki altındasınız. Etki altında bırakıyor. Bu insan her kimisi sizin aklınızı çelip burada sizin acı çekmenize sebebiyet veriyor. Düşünmenize, taşınmanıza etki altında kalmanıza sebebiyet veriyor ardından da siz ne yapıyorsunuz bir anda böyle plağı ters çevirip buyurun değişkenlik yaşıyorsunuz güzelliklere düşkünlük duyuyorsunuz neymiş bu güzellik Tabii ki iş hayatında ya gel şurada bir iş açalım gel beraber şu projeyi yapalım gibi sizi riske atmak isteyenler olabilir lütfen dikkatli olun gaz vermek isteyenler olabilir ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir Etki altında bırakıp kafanızı kurcalamak isteyenler olabilir. Lütfen yapmayın. Bakın bir yerde de şu kartımız artık geçmişin olumsuzluğu bitti. Yağmur gibi paralar yağacak. Verim geldi diyor Boğa ya Verim geldi akıllı ol. Riske kapılma sakın diyor. İş, iş hayatınız bu. Gelelim aşk hayatınıza. Aman Allah'ım benim olan benim diyorsunuz. Tamam güzel hoş. Yolunuza çıkan güzel kısmetler var, harika, süper, temizler de açık ve net söylüyorum. Temiz insanlar, tertemiz çıkmış. Mutlaka arada kötüler var, onları geçiyoruz. Sizin olan sizde. Bu eşiniz olabilir, eski sevgiliniz, barışlarınız çıkmış, yüz yüze oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Çok güzel canlar, güzel. Evliler diyorum ben bunu, evliler, aile, bakın. Bir çatı altındasınız. Canlarım benim. Birbirinizle sıkı sıkı tutuyorsunuz. İleri vadeli güçlü adımlar atmak isteyebilirsiniz. Evli değil misiniz? Sevgili misiniz? Nişan, söz, düğün bir çatı altında birleşip karı koca olmak, aile olmak, birbirimizi sahiplenelim. Uzun vadeli güçlü adımlar atalım diyebilir bazı arkadaşlarımız. İkinci boyutunu söylemeyeceğim canlar. Çünkü azizemiz Aşk açılımlarında engel teşkil eder. Şimdi ben engellilerden söz edip de sizin içinizi karartmaktansa onu orada keselim, değil mi? Şu iki güzel şeyi bozmayalım. Tamam artık onu siz anlayın. Mutlaka engellilere kafa yorarız değil mi? Bazen yaparız bunu. Hadi öyle olsun bakalım. Gelelim sağlık durumunuza. Tıpkı burada olduğu gibi özellikle de. Boğalarımızın ev hanımları bu halde resmen boynuzlar çıkmış. Koç boynuzu gibi böyle bir şey yok ya. Sinirlenmiyoruz. Şeytana aldanmayalım, öfkelenmeyelim. Sorumluluk bizi bazen öfkeye itebilir, sinirlenebiliriz. Çocuklara bağırırız, eşe bağırırız. Bağırmamızı komşular duyar. Bu da nedir? Şeytana aldanmaktır. Değil mi canlar? Yapmayalım, bunu yapmıyoruz. Sakin oluyoruz. Güvende hissedelim kendimizi. Güvende hissedelim. Bakın güven kartı. Evrene güvenelim. Allah'a güvenelim. Allah'a sığınalım. Kendimizi güvende hissedelim. Kara kara düşünmeyelim. Sinirler tepemize çıktığında, şeytan beynimizi bulandırdığında, sağlığımız elden gittiğinde bize ne güven kar eder? Ne de kara kara düşünmek bizi kar eder. Bakın hiçbir şey bizi kurtarmaz değil mi? Şu hayatta her şeyin çaresi var. İki şeyin asla. Olmuşla ölmüşün çaresi. Değil mi canlar? Bakın burada da bekliyorsunuz. Sinirler tepeye çıktı. Cinler tepenize çıktı. Kalbini yordun. Ruhunu yordun. Sinirlerle kendini yıprattın. Değil mi? Sinirler tepene çıktı. Kendini yıprattın. Ruhen çöktün. E şimdi burada da güven arıyorsun. Değil mi? Bir doktora başvuracaksın. Tedavi görmek isteyeceksin. Ondan sonra burada bekliyorsun. Acaba sonuç ne olacak? Değil mi? Sonuç ne olacak? Acaba ne olacak? Sonuç şu. Sinirlenmiyoruz. Sakin oluyoruz. Ya sabır çekiyoruz canlar. Tabii ki de bir çocuk kolayla büyümüyor. Elbette. İş hayatımızda riskler olacaktır. Elbette zaman zaman aşk hayatımızda engeller yolumuza çıkacaktır. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Dört dörtlük yaşantımız kesinlikle yok. Tamam. Kendi doktorumuz, kendimiz olacağız. Kara kara düşünmemek için. Ama şunu da söyleyeyim sevgili boğacıklarım. Bu da sizi korkutmasın. Şöyle baktığınızda kuru bir şey var mı? Yok her şey yeşil her şey canlı sadece siz bekliyorsunuz değil mi neyi bekliyorsun doktorun sonuçlarını hiç merak etme o doktorun sonuçları güzel gelecek tamam mı bak bunlar her şeyi söylüyor. Evet sevgili boğacıklarım benim takma kafana sinirlenme sakin ol meditasyon yap diyor meleğim canlarım benim efendim bazen unutuyorum şu melek kartlarını okumayı e kolaydı ki 3 şeye 4 şeye bir arada bakıyorum affınıza sığınıyorum güzel insanlar kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor sinirlenmiyoruz sakin oluyoruz efendim temizliğimizi yaptık mı yemeğimizi yaptık mı ev hanımları bu sizsiniz lütfen şöyle bir dışarıya çıkalım alışveriş yapmak gerekmiyor yürüyüş yapalım Vitrinlere bakalım, şöyle bir derin nefes alalım, dışarıya çıkalım, temiz hava çekelim içimize. Şöyle birkaç saatlik yürüyüş yapalım, inanın içinizdeki şeytan sinir şeytanı diyorum, bakın yanlış anlamayın. Sinir şeytanı uçup gidecektir, sakinleşeceksiniz. Lütfen evde kapalı kalmayın, tamam? Hadi bakalım. Evet sevgili boğacıklarım, efendim bu açılımımızın sonuna geldik.